Merhaba sevgili koç burçları. Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Evet, sevgili koçlar geçtiğimiz ay tutulmalar döngüsüyle beraber e, krizli alanlarda mücadeleler verdiniz. Bu ay enerjiler Mayıs ayına göre daha rahat olacak. Bakalım Mayıs ayının gündeminde sizleri neler bekliyor? 3 Haziran tarihinde Merkür retrosu bitecek. Merkür biliyorsunuz geçtiğimiz ay itibariyle İkizler burcunda retro harekete başlamıştı ve 3 Haziran'da 26 derece Boğa burcuna kadar gerilemişken Merkür'ün tekrar düz seyrine başladığını görüyoruz. Bu da özellikle Nisan ayı gündemini size tekrar hatırlatabilir. Parasal konulara daha çok kafa yormaya başlayabilirsiniz. Bu konulara dair yeni fikirler geliştirmek, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapmak adına uygun bir süreçte olacaksınız. 5 Haziran tarihinde Satürn retrosu başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda 11. evinizde retro hareketine başlayacak. E, tabii ki Satürn retroları birkaç ay boyunca etkili olan görünümler. E, özellikle e, sorumluluklarımız, çabalarımız ve mücadelemizi sorgulamamız gereken süreçleri ifade eder. 11. arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre, e, kariyer gelirleriyle alakalı alanlarda size bir takım sorgulamalar verilir. Yaptıracaksınız bu retroda. Ee, özellikle dostluklar gözden geçirilebilir. Kariyerinizde ulaşmak ve yükselmek istediğiniz alana dair e, bir takım e, farkındalıklar bu süreçte oluşabilir gözüküyor. 12 Haziran tarihinde Venüs-Uranüs kavuşumu yaşanacak. 16 derece Boğa Burcu'nda yaşanacak bu kavuşum venüs-uranüs kavuşumları ani gelişmeleri tetikler bunu ikinci evde yaşadığınız için özellikle parasal konularda ani para girişleri ani para çıkışları para dinamizminin hızlanması yine bu süreçte etkili olacaktır burada özellikle harcamalar noktasında dikkatli olması gerekebilir teknolojik bir takım harcamalar söz konusu olabilir hiç ummadığınız bir yerden gelir kapısı elde edebilirsiniz bir şekilde kendinize güveneceğiniz alternatif çözüm yolları bulmak adına da bu kavuşum etkili olacaktır. 13 Haziran'da Merkür, Boğa Burcu'ndaki transitini tamamlayıp artık İkizler Burcu'na geçecek. Zaten Retro Hareketi'ne biliyorsunuz İkizler Burcu'nda başlamıştı. Artık Merkür'ün İkizler Burcu geçişi, kendi güçlü olduğu alanda ilerleyişi. Üçüncü ev konularında iletişim, yakın çevre, görüşmeler... Zihinsel performanslar bununla beraber anlaşmalar ve sözleşmeler alanında daha makul bir zamana girdiğinizi göstermekte yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Çevrenize danışabilirsiniz. İletişim trafiğiniz hızlanabilir, artabilir. Kardeşleriniz veya kardeş gibi gördüğünüz kişilerle alakalı gündemlerde bu süreçte zihninizde oldukça yer edinebilir. 14 Haziran'a geldiğimizde yay burcunda bir dolunay var. E, bu dolunay yay burcunun 23 derecesinde meydana gelecek e, bu dolunayın sert bir takım açıları var e, özellikle bir tekare açık alıp oluştuğunu görüyoruz balık burcundaki neptünle e, dolayısıyla burada biraz kafa karışıklığı yaşanabilir seçenekler arasında bocalayabiliriz e, aynı zamanda fikirsel anlamda bir takım çatışmalar yaşanabilir Yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa bunlarla alakalı bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ancak e, Mars'ın da bu dolunaya desteği olacak. Dolayısıyla burada yeni girişimlerde bulunmak için aslında yeterli özgüven ve cesarete sahipsiniz. Ama ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunu netleştirmeniz gerekiyor. Aksi halde kafa karışıklıkları ve ilizyonlar sizi biraz e, yanlış yollara sevk edebilir veya vakit kaybetmenize neden olabilir sevgili koç burçları Evet 15 Haziran'da Mars-Şiron kavuşumu yaşanacak burcunuzun 15 derecesinde. Burada özellikle kendinizle alakalı bir yarayı, bir sıkıntıyı keşfedebilirsiniz. Bununla alakalı uzun zamandır sizin zihninizi meşgul eden, sizi yoran ve zorlayan konuyu şifalandırmak adına aslında bir takım adımlar atabilme becerisini de elde edeceğinizi görüyoruz. E, bu açıdan e, aslında şifalanmak için somut adımlar atmak noktasında e, doğru bir e, yolda olacağınızı ifade edebilirim. 16 ila 19 Haziran arası biraz sert etkiler var. Güneş Neptün karesi, Venüs Satürn karesi. Özellikle yanlış anlaşılabilirsiniz, kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz bilhassa en yakınlarınıza karşı. Bununla beraber kariyer hayatınız, kariyer gelirlerinizle alakalı bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. İstediğiniz harcamaları yapma noktasında kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz, engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Bugünlerde biraz daha sakin ve makul kalmaya gayret göstermek yerinde olacaktır. Evet 19 ila 21 Haziran arasında aynı zamanda çok destekleyici görünümler olacak. Burada özellikle Venus Plüto Üçgeni kariyerinizle alakalı yeni bir bakış açısı edinme, yeni bir gelir kapısı elde etme adına otorite konumundaki kişiler tarafından, güçlü kimseler tarafından destekleneceğinizi gösteriyor. Yeni bakış açılarına açık olmanız gerekiyor. Dönüşüme ve değişime açık olmanız gerekiyor süreç itibariyle. Ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. E, Güneş'in bir aylık Yengeç Burcu transiti başlayacak. ve Güneş'in dördüncü evinizde ilerleyişi 21 Haziran sonrası e, bir aylık gündeminizde ev, yuva, aile ile alakalı konulara yönelim göstereceğinizi ifade etmekte sevgili koçlar. 23 Haziran'da Venüs ikizler Burcu'na geçiyor. Venüs'ün de ikizler Burcu'na geçişi. Özellikle çok keyifli haberler alabileceğiniz, yakın çevrenizde hoş zamanlar geçirebileceğiniz bir sürecin başlangıcını işaret etmekte. Tabi yalnız olan koç burçları için bir takım ilişki fırsatları da çıkabilir. Yeni iş fırsatları çıkabilir. Bir şekilde hayatınıza yeni kan, taze kan akışı sağlanıyor sanki sevgili koçlar. de zaten çevrenizde bununla alakalı bir takım haberler alıyor ve bu konuda aksiyon almaya başlıyorsunuz açıkçası. Evet ayın sonuna doğru yaklaştığımızda 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlayacak. Ee, Neptün 25 derece balık burcunda retro harekete başlıyor. Ee, tabii bu ay biraz jenerasyon gezegenlerinin retrosuyla beraber uzun bir ve derin bir e, sorgulama sürecine gireceğimiz bir ay olacak. Neptünün balık burcunda retrosu da tabii ki önümüzdeki ayları etkileyecek bir görünüm. Ee, buna ilişkin fırsat olursa ayrıca bir video paylaşırım. Biraz daha içinize dönüyorsunuz. Kendi yeteneklerinize, kendi isteklerinize, kendi hayal dünyanıza dönüyorsunuz süreç itibariyle. Burada hangi konuda kendinizi yanıttınız, Hangi konuda ilizyonlara kapıldınız? Gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bunlarla alakalı özellikle sezgisel bir takım mesajlar alacağınız. Rüyalarınızın çok daha anlamlı ve anlaşılır hale geleceği. Bir sürece de merhaba diyeceksiniz. Hemen tabii ki Haziran ayında bu etkileri hissetmeniz mümkün olmayabilir elbette. Ee, ancak önümüzdeki aylarda bu etkiyi gözde görülür bir şekilde hissediyor olacaksınız. Evet 29 Haziran'da Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir açı oluşacak. Ee, Venüs 7 derece ikizler burcundayken ee, Jüpiter'de 7 derece koç burcunda bulunacak. Ee, bu etkileşime baktığımız zaman. Özellikle bolluk ve bereketi çağrıştıran bir takım haberler, edimler içerisinde bulunabilirsiniz. Ya. Zaten Jüpiter burcunuza geldiğinden beri kendinize daha sakin, daha makul, özellikle daha bereketli hissedebilirsiniz uzun zamandır yaşamış olduğunuz sıkıntılardan sonra ve Venüsün 7. 7. derece hekizler burcunda ilerleyiş yani 3. evinizde ilerleyiş özellikle güzel haberler alacağınızı gösteriyor, güzel teklifler ile karşı karşıya kalacağınızı gösteriyor doğru anlaşmalar görüşmeler sözleşmeler doğru yerde doğru zamanda doğru kişilerle olmanın Haziran ayı itibariyle büyük faydalarını yaşıyor ve deneyimliyor olacaksınız sevgili Koçlar lütfen karşınıza çıkan fırsatları ve teklifleri değerlendirin bu ay itibariyle Evet ayı kapatırken 29 Haziran'da yengeç burcunda bir yeni ayımız var yine 7 derece yengeç burcunda meydana gelecek Özellikle e, bu e, yeni aile beraber yeni bir döngüye giriş yapıyorsunuz. Dördüncü e, ev ailemiz, konfor alanımız, güvende ve emniyette hissettiğimiz alandır, bazen yuvamızdır. E, burada bir taşınma, yer değişikliği, aile ile alakalı önemli gündemler e, bu yeni ay enerjisi ile beraber mümkün olabilir. Aynı zamanda Hayata karşı bakış açınızı ve konfor alanına karşı bakış açınızı güncelleyeceğiniz bir yeni aydan da bahsedebiliriz. Kendinizi emniyette hissedeceğiniz yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Bazı çevresel koşulları kendinize uygun şekilde dizayn etmeye başlayabilirsiniz. Veyahut birçoğunuz için evle alakalı, ailele alakalı güncellemelerde yine bu yeni ay enerjisiyle beraber söz konusu olabilir sevgili koç burçları. Evet, Haziran ayı gündemi bu şekildeydi. Hazırlı, keyifli, sağlıklı bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı daha lütfen paylaşın. Özellikle Mayıs ayında neler yaşadınız ee, gerçekten merak ediyorum. Çünkü Mayıs ayı birçoğumuz için oldukça e, zorlayıcı geçti. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresini kullanabilirsiniz ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.